Evet sevgili arkadaşlar hepimize esenlikler dileyerek hikaye okuma çalışmamıza başlıyoruz. Dün yani bir önceki videoda okuduğumuz küllü şeceretin biselesin her bir ağaç 3'e deri Yani 3 ağaç karşı Bir ağaç keseceksen 3 ağaç dikeceksin anlamında. Küllü şeceretin bir felafin. Her ağaç 3'e. 3 üç karşıda. 3 ağaç karşı Bu kitabımızı telif eden Hüde şair Resimleyen de müeyyed niymiyat ve kaldığımız yerden sevgili arkadaşlarım hani köylüler ormanı kesmişti Kes kes para kazandılar ama sonradan köylerini çöle çevirdiler. Çöle dönünce de köylerini terk etmeye karar verdiler. Ama o esnada bir bilge gelip bunlara bir yol gösterdi. Zaten hayatta sevgili arkadaşlar ya yol açacak ol, açacak on, ya yol açan on, ya yol veren on. Ya da yoldan çekilen ol. Yani yolla mani ol. Şimdi tekaddem'e ilerledi, yaklaştı tekaddem'e tekaddem. Ehadü ricalil karyeti. Köy adamlarının biri ilerledi. Nereye? Minel <gülüyor> acuzi. Yaşlı adamı, acuz, Aciz, aci, acizden yani artık beli bükülmüş, kaşı, sakalı, saçı ağırmış, yaşını almış insanlar deniyor. Ve kâle Ve kâle Ve ona dedi ki, Ya ammû, amca. Lem yapka, kalmalı fiha zel mekani fi de da da ha zel bu yerde meun su kalmadı yekfi yetecek bir su kalmadı bu yerde hani pınarlar fışkırıyordu yağmurlar bereketli yağıyordu ağaçlar yeşermiş yeşeriyordu işte otlar koyunlara veya hayvanlara yetiyordu. Ama ağaçlar kesilince, kuraklık başlayınca her taraf konuya hovası gibi oldu arkadaşlar. Vele ve de kalmadı eşcarun. Ağaçlar kalmadı. Şeceretün. Şeceret yani eşcarun. Ağaçlar kalmadı. Ne kta'uhe. Ve keseceğimiz ağaçlar da kalmadı. Ne yetecek, yetecek su, ne de kesecek ağaç kalmadı. Ve nebi'u ve satacağımız akşabühe, tahtasına tahtaların satacağımız yani kendisini kesip tahtasını satacağımız ağaçlar da kalmadı. Felem ne'ud ne ne'ud nesatî'u l-ayşe Nastati'u yapabilme edebilme el-ayşe yaşam hayat ve fi hada artık bu yerde yaşayacak gücümüz kalmadı. Dönemeyiz buradaki yaşantıya dönemeyiz. Naudu döneriz lem naud dönmelik artık. Yani buraya tekrar yaşamaya dönme imkanımız yok. Biz ettik biz bulduk yani. Şimdi yaşlı adam diyor ki ''Kalel acuzu'' ''Kalel acuzu'' ''Yaşlı adam'' dedi. ''İzhe rahaltın'' ''Göç ederseniz'' ile mekanin ahar'' ''İle e a mekanin ahar'' ikinci bir yere'' ''Başka bir yere'' ''Hel'' ''Hel'' soruyor bu sefer. ''Settek fune an kat aleşter'' ''Settek Sete kufune, sete kufune, an kırılacak şey. Yani kif ya kufu kifayet etmek, yapmamak bir daha. Yani yetinecek misiniz artık kesmekten vazgeçecek misiniz ağaçları? O yeni yerde, fihi ağaçları kesmekten. Vazgeçecek misiniz? Yani kesmeyecek misiniz artık? Len yehulle Errahilu Len yehulle Halletmeyecek. Çözmeyecek. Errahilu Göç Müşkile Tekum Sizin müşkülünüzü Müşkile Tüm Türkçe'de de kullanılır Müşkül Problem Sorun Tüm Sizin Sizin sorununuzu ne yapacak? Halletmeyecek. Yani eğer e, orada da ağaçları kesecekseniz o zaman bu göç sizin işinizi halletmeyecek. E, Kale dedi Ehadur Celil Kariyeti. Yine köy adamlarının birisi dedi ki Velakin fakat mâve nef'al Peki ne yapalım? Hadi madem göç etmemiz bu problemimizi halletmeyecek. O zaman ne yapalım? Sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar, ne yapıyor? İbtesebe, tebessüm etti el-acuzu, yaşlı adam, kalilen, azıcık. Sonra dedi ki, ele ete'lemune, bilmez misiniz? el eşcara, ağaçlar, ağaçların, bilmez misiniz teclibu celbeder çeker el matara yağmuru yani ağaçların yağmur celbettiğini çektiğini bilmez misiniz ele te'lemune bilmez misiniz te'lem biliyorsun bilirsin ele te'lem bilmez misin ve hine katatum ve kestiğinizde hine esnada kataatumu el eşyara ağaçları kestiğinizde kalletil miyyehu kalla yakillu sular azaldı ve el uyunu ceffet kurudu el uyunu pınarlar kurudu yani siz ağaçları kestiğinizde sular azaldı Pınarlar kurudu. Talabe istedi, sordu sükken ı kariyeti köy sakinleri şeyhi yaşlı adamdan Eyyeci'de bulmalasını lehüm kendilerine hallen çözüm. Yani köy sakinleri talabe sükkan-ı kariyeti Köyün sakinleri istedi, Mine Şeyhi yaşlı adamdan, bilge adamdan en iyide bulmasını lehum kendileri için halen, bir hal, bir çözüm. Li mushkilatihim problemlerine bir çözüm bulmalarını bulmasını istediler. Fakale dedi ki yaşlı adam. El hallu çözüm endi yanımdadır. En tezra'u ekmeniz bedele bedel olarak ekmeniz külle şeceretin her ağaca bedel olarak ekmenizdir. Takta'unehe kestiğiniz her ağaca bedel olarak ekmenizdir. Nedir? Felase şeceratin üç ağaç ekmenizdir. Yani el hallu indi çözüm yanımdadır nedir o da? en tezra'u ekmenizdir aslında tezra'u ne en geldi nun düştü sevgili arkadaşlar en tezra'u ekmenizdir Tezra, tezra, tezra'u Bedel, bedel yerine külle şeceredin her ağacın yerine takta'u Kestiniz kestiğiniz her ağacın yerine ekmenizdir nedir ''Selesa şecerhatin'' Üç ağaç ''Ve bi velike'' ''Ve bununla tezdedü artar'' ''El eşcaru'' ''Ağaçlar'' ''Ve yekfirü'l mâ'u'' ''Ve su da artar'' Evet ''Tezdedü'' Ziyadeleşir Yani sayısı Ağaçların Değişir Olumlu anlamda ziyade, mesela yediğimizde ne deriz? Ziyade olsun. Yani artsın, bereketlensin. Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar, sevgili hanımlar böyle. Bu cümleyle bugünkü videomuzu durduruyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.